Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Yepyeni bir 2 dakikada teknoloji videosuyla karşınızdayız. Bu videoda konuğumuz Acun Ilıcalı'nın kolunda görülen ve internet gündemine adeta bomba gibi düşen kol saati. Arkadaşlar inşallah bu 2 dakika sözünü tutabileceğim ama baştan söyleyeyim tutamazsam canımız sağ olsun. Biz televizyonlarda hep aynı şeyi giyerken gördüğümüz Acun Olıcalı meğer ki paraları saate yatırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu saatin markası Richard Mille. Acun Olıcalı'nın kolunda gördüğümüz model ise RM3502 Rafael Nadal modeli olarak anılıyor. Rafael Nadal da dünya cünlü bir tenisçi. Richard Mille markasının en önemli özelliği bir statü göstergesi olması. Bu saati takan ultra zenginler demiş oluyorlar ki ben de artık sizin kulübünüzdenin. Saati yaklaşık 2 milyon TL gibi bir fiyatı ulaştıran en temel özellik zamanı bükmesi veya o saat kolunuza taktığında zaman yolculuğu yapabilmeniz değil. Diğer marka ve modellerden farklı olarak bu markada üretilen saatler seri üretime geçmiyorlar. Yani siz siparişinizi veriyorsunuz ve sıraya geçiyorsunuz. Her sipariş elle tek tek üretiliyor. Firmanın en büyük iddiası ise tamamen karbondan oluşan kasalarıyla dünyanın en hafif saatlerini üretmek. Hatta bazı saatleri sadece 20 gram ağırlığında. Ama kordon, kavuşu. Kasası ise yine bazı modellerinde Formule 1 araçlarında kullanılan malzemeden bazı modellerinde denizde giden sürat teknelerinde kullanılan malzemelerden bazı modellerinde ise NASA'nın uzay araçlarında kullandığı malzemelerden üretiliyor. Tabi anlamışsınızdır bunda karbon tabii ki. Ön kısım ise çizilmeye karşı dayanıklı bir safir camdan oluşuyor. Saatin önemli iddialarından bir tanesinde sağlamlık olduğunu burada belirtti. Yine Acun kolunda gördüğümüz bu Rafael Nadal serisi Richard Mill saatleri aynı zamanda Richard Mill markasının ilk kurmalı saati. Bu modelde 4 Hz hızında çalışan ve adına rm 1 denilen bir mekanizma var. Kadrını iskelet şeklinde yani saatin önünden de arkasından da saatin içini ve mekanizmanın işleyişini görebiliyorsunuz. Bu mekanizma aynı zamanda sizin hareketlerinize göre yeniden konumlandırılabiliyor. Yani tenis topuna vurdun hemen orada bir konum alabiliyor benim anladığım kadarıyla. Saatin ebatları arkadaşlar yaklaşık 49.94 mm ve 44.5 mm'den oluşuyor. Şunu da ekleyeyim kendisiyle birlikte 50 metreye kadar suya dalabiliyorsunuz. Aslında bu saatle ilgili söylenecek şeyler bu kadar arkadaşlar ama şöyle bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum sizlere. Ultra zenginler bu saate milyonları milyon dolarları basıyorlar. Bunun nedeni haciz veya batma gibi durumlarda o saate adamın kolunda olduğu için el konulamıyor olması. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bence de haklısınız yaklaşık 2 milyon TL değeri olan bir saat için çok az şeyden bahsedildi. Temel olayı mekanizması, tasarımı sağlamlığı ve markayı özgü bir takım tren çizgilerini taşıması. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım sizlere vermiş olduğum 2 dakika sözünü tutabilmişimdir. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada beğen butonuna basabilirsiniz. Başka webtekna videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.